Ee, bunu yani okuyup da e, imzalanmaması gerektiğini düşünülmesi gerçekten büyük hayal kırıklığı. Benim e, ricam bütün e, kadınlar değil, herkes kadın ve erkek herkes o sözleşmeyi okusun, ne dediğini anlasın. Yani ülkemizde kadın cinayetlerinin e, işte eşinden ayrılıyor, öldürülüyor, sevgilisi tarafından taciz görülüyor...